Muhtemelen tam yıldır aklınız gitti Ve direkt buraya geldiniz değil mi <gülüyor> Ben sizi bilmez miyim oğlum Neyse bugün biraz kadın yayıncılar hakkında konuşmak istiyorum Ama özellikle bu sıralar Instagram'da klitleriyle karşıma çıkması sonucunda Kafama çok fazla takılan biri var Bimpi Umarım doğru okumuşumdur ama aslında biliyor musunuz Bir önemi yok Çünkü ucubilik bir fikirdir Ve fikirlerin farklı telaffuzları olmaz Neyse bu ucubu ablamızı Diğer kadın yayıncılarla karşılaştıracak olursak Hiçbir farklılık yok Kendileri güzel mi güzel çok kötü bir şekilde anime kızı olmaya çalışıyor. Ve diğerleri gibi kasıntı oturuyor mu? Oturuyor. Kasıntı derken siz de anladınız işte. Ve hepsi bu kadar. Peki ben neden durup dururken karşılaştırma yaptım? Çünkü kendisi sürekli ben diğerlerinden farklıyım. Gittem daha doğru düzgün deyip deyip bağlanıyor. Aynen kanka ya ben nevesse aynen. Twitch'teki diğer kadın yayıncıları biliyorsunuzdur zaten. Aa bu arada kadın yayıncı derken obje olanları kastediyorum. Biküin tarzı kişilere saygım sonsuz. Asmiyar yayınlarında neredeyse çıplak giyinerek bir şeyler yalayanlar. Sürekli Hat küp yayını yapanlar Vesaire Bu kendini anime kızı sanan Kasıntı ablamız ise Hem Piguin gibiler Hem de hat küp yapan Kişiler arasında kalmış Melez bir karakter Neden mi? Çünkü bazen çok değişik değişik Giyinip oturuyor Anladınız siz o oturuşları Giyiniş tarzını falan Ama bazen de Pijama partisi de olsun çeşitli yarışmalar olsun Öyle etkinlikler düzenliyor Bu arada insanların giyim tarzına karışamazsın Diyen bir eleman Kesin çıkar oradan Kalka bak taksi sitti Şundan ya vallahi kaba video lütfen ya Burada zeki insanlarla konuşuyorum ben. Evet nerede kalmıştık? Burada bu yaptığı içeriklerin sonucunda kendisinin doğru düzgün bir yayıncı olduğuna inanıyor. Daha doğrusu da öyle gösteriyor kitlesine. Parantez içinde kitlesine 31. denilince baya bir kızıyor. Düzgünüm ama salak salak karakterler yapmaya devam edip o iğrenç kazıntı sesini çıkartırsan hep böyle bir kitleye sahip olacaksın. Zaten yorumlardan belli işte. İşte abla tek elimle izliyorum. Sonra ne bileyim abla suratıma otur falan. Yarışmaları desen zaten 40 kilo zargan cam guardlar karşımıza çıkıyor. Ya abi sürü gibiler ya. Dişilerinin etrafını sarmışlar ve onu korumak için her şeyi yapıyorlar. Yani abi özetle her şey aşırı yapmacık. Üretilen içerik güzel değil. Yapılan şeyler kalitesiz. Yayıncının kendisi desen zaten hiko baba zeka seviyesinde. Eee ne kaldı geriye? Bu millete utanmadan telif atıp sallıyor. Sürekli dramalar yaratmaya çalışıyor. Ya ablam zaten daha önceden Perit'e ve Mertçen Bağır'a da bu simplerinin gücüne güvenerek laf attıp dramaya girdin. Çünkü düşündün ki arkamda böyle simplerim olduğu sürece benim sırtım yere gelmez. Ama fena yanıldım ve ikisi de sana tek atıp geçti. Yani abi anlayacağınız tam bir woman vakası ile karşı karşıyayız. Ne eksik ne fazla. Günümüzde ise hala bir yerde sürünmeye devam ediyordur muhtemelen çünkü ben bakmadım. Ve bakmakla da kasamam yani. Benim de bir göz devkim var sonuçta. Bu videoyu çok fazla karşıma çıktığı için biraz araştırma yapıp hafızamı tazelerek yaptım. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kanalın daha fazla büyümesi için like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.